Bugün 23 Ekim 2022 Pazar Güneş günündeyiz. Güne Başak burcunda ve boşlukta başlayan ay, 0424'te Terazi burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle sosyal yaşam, ilişkiler, estetik ve sanatsal kavramlara da ilgimiz artabilir. Terazi burcundaki Merkürle Kova burcundaki Satürn arasında etkinleşen üçgen görünüm, ilişkiler ve işbirliklerinde iletişim ve diplomasi yeteneklerimizi de daha verimli kullanmamızı sağlayabilir. Uzun vadeli anlaşmalar, iş, eğitim bilim teknoloji gibi alanlarda yapıcı adımlar atılabilir bir süredir geri hareketli olan satürn bugün itibariyle kova burcunda ilerlemeye başlıyor satürn 7 Mart'a kadar kova burcunda ilerleyecek ve ardından balık burcuna geçecek son birkaç gündür terazi burcunda kavuşumda olan Güneş ve Venüs bugün akrep burcuna geçiyor Venüs 16 Kasım'a kadar Güneş ise 22 Kasım'a kadar akrep burcunda ilerleyecek